Tekrar beraberiz. Son kaldığımız yerde, iki eğri arasındaki alanı bulmaya çalışıyorduk ve alanın x eşittir 0 ve x eşittir 1 arasında kaldığını bulduk. Bunu bulmak için bir yol gösteriyordum. x'in kökü eğrisinin altında kalan alanı 0'dan 1'e kadar bulalım. Sonra da bu alanı yani mor bölgeyi x'in karesinin altında kalan alandan çıkaralım. Son yaptığımız örneğe bakarak sadece belirsiz integrali yazabiliriz. Ayrıca şimdi kalkülüsün temel teorisini yazmayacağım çünkü bunu tahminen çoktan biliyorsunuz. Evet şöyle koyu bir renk kullanalım. Şimdi bu büyük alanı bulmak istiyorum. x'in kare kökünün altındaki alanı. Bu karma alan gibi bir şey. Bu 0'dan 1'e kadar x'in kare kökünün integrali. 0'dan 1'e kadar x'in kare kökünün integrali çünkü x'in kare kökü yeşil fonksiyon dx. 0'dan 1'e kadar olan alanı da x'in karesinin altında kalan alandan çıkaracağım. 0'dan 1'e kadar olan alanı x'in karesinin altında kalan alandan çıkaracağım. x'in karesi dx. Şimdi bir, bir noktaya değmek istiyorum. Bu yeniden bu şekilde yazılabilirdi. Yeniden bir fonksiyon yazabilirsiniz. Bu da bu iki fonksiyonun arasındaki fark olur. Böyle diyebilirdiniz, bunu söyleyebilirdiniz. Yani sorun sorudaki adımlardan biri değil ama yine de bu yolu kullanmayı tercih edebilirdiniz. Hatta çoğu insan da bazıları da bu yoldan gidebilirler. Gördüğünüz gibi, x'in karekökü eksi x'in karesi dx'in 0'dan 1'e kadar olan integrali ile aynı şey. Bunu iki ayrı belirsiz integral kullanarak veya sadece bir belirsiz integral kullanarak da yapabilirsiniz. Aslında o yolu kullanırsanız daha kolay olurdu. Çünkü birden sıfıra kadar hesaplarken sadeleşmeler var. O zaman ikincisini kullanalım. Öncelikle yapmamız gereken içerideki ifadenin ters türevini bulmak olacak. x'in kare köküyle nasıl başa çıkacağınızı daha görmediniz. Nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Bence evet. Bence x'in kare kökünün x'in 1 bölü ikinci kuvvetine eşit olduğunu biliyorsunuzdur değil mi? Her zaman kullandığımız ters türev kuralını kullanacağız. Kuvveti bir birim yükseltiyoruz ki x'in 3 bölü ikinci kuvveti olsun. 1 bölü 2 iken üzerine, yani buna 1 sayısını ekledik. Ve bunu yeni kuvvet bölüyoruz. Kesirli bir sayı ile böl, bölmek de sayıyı tersiyle çarpmak gibidir biliyorsunuz. 2 bölü 3 x üzeri, üzeri 3 bölü 2 eksi, ikincisi daha kolay olacak, eksi 1 bölü 3 üzeri 3. Bu eksi x karenin ters türevi, eksi 1 bölü 3'ün üçüncü kuvveti. Bunu 0'da hesaplayacağız, sonra da 1'de hesaplanmış olandan çıkaracağız. x 1'e eşit olunca ne oluyor? 1'in 3 bölü ikinci kuvveti 1 eder. 1'in 1 bölü 3'üncü kuvveti de 1. O zaman, 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 diyeceğiz. Bu kolay. 1 bölü 3 çıkar. x için 1 dedik. x sıfıra eşitken, peki bu ifade kaça eşit olur? O da kolay. Bu 0. Şimdi bakalım, 1 bölü 3 eksi 0, 1 bölü 3 eksi 0, 1 bölü 3 eder. Evet, temiz oldu. Bu iyi bir gelişme çünkü içimden bu iki eğrinin hoş bir tam sayıda kesiştiğini düşünüyorum ama onların arasındaki alan büyük ihtimalle karmaşık bir sayı da olabilirdi. Kim bilir, belki aralarındaki alan pi sayısı olacak ki, çok karmaşık bir sayı. Ya da belki de bütün eğriler, karmaşık sayılı alanlara sahipler. Şimdi bu güzel bir şey, matematikteki güzel şeylerden bir tanesi. x'in karekökü ve x'in karesi arasındaki alan 1 bölü 3. Ve bu gayet net, temiz, direkt bir sayı. Evet, zamanım olduğu için bir soru daha çözeyim. Bu biraz tuzak bir soru. Kolay da bulabilirsiniz aslında ama, f eşittir x'in beşinci kuvveti arasındaki alanı bulalım. Basit bir şey yapacağım. Bunu çizeyim. x eksenini çizeceğim. x'in beşinci kuvveti bayağı bir yukarıda olacak. Buna benzer bir şey olacak. Bir anda hızla yükselecek. Alanları bulmak istediğimi düşünün. Şu alanda yükselecek. x ekseni ve f x arasındaki alanı bulmak yerine f x ile şurası arasındaki alana bakacağım. Alt taraftaki alana değil. Genelde iki nokta arasındaki alanı buluruz. Burada yükseklik 32 ve eğrinin içinde içinde kalan alanı bulmak istiyorum diyelim. Eğrinin içindeki alanı bulmak istiyorum. Peki bunu nasıl yaparız? Son örnekte son örnekte yaptığımız gibi bu, burada bir fonksiyon kullanabiliriz ki bu da yatay buradan direk geçen bir doğru olacaktır. Kısaca bu iki fonksiyon arasında kalan alanı bulacağız. O zaman, y eşittir 32'den direkt geçen bir doğru nedir, ki yanıtı galiba verdim. Şimdi, g x eşittir 32 diyeceğiz. Sabit bir fonksiyon. Dümdüz bir doğru bu. Bu iki nokta arasındaki alanı hesaplamamız gerekiyor. O yüzden de noktaları bulmamız gerekiyor. x kaç olursa, peki x kaç olursa, beşinci kuvveti 32'ye eşit olur x'in 5'inci kuvveti 32'ye eşittir, diyerek bunu matematiksel olarak da çözebilirsiniz. x, 2 eşittir. Ama ım, şunu şimdi fark ettiniz mi? Bir hata yaptım. Bu, x'in 5 kuvvetine eşittir diye yazmalıyım. f x eşittir x'in mutlak değer içindeki x'in 5'inci kuvvetidir diyelim. Çünkü hata, x'in 5'inci kuvveti bu şekilde bir parabol değil. O aslında eksiye de gidiyor. Fincanımsız şekli çok kullandığım için bunu mutlak değer x'in mutlak değer x'in 5. kuvveti olarak yazacağım. O zaman mutlak değer içindeki x'in 5. kuvvetinin 32'ye eşit olduğunu yazarsam hatayı nerede yaptığımı fark edeceksiniz. Mutlak değer içindeki x'in 5. kuvvetinin 32'ye eşit olduğunu söylersem bunu sağlayan 2 nokta olacaktır. Bu da x eşittir 2 veya eksi 2 olacaktır. Sağlayan 2 nokta bunlar. Bu fincan benzeri, bu fincanımsı, fincanım trak şekle elde etmek için tek bir kuvveti kullanmam gerekiyordu ama neyse ki mutlak değer bu sorunu çözdü. O zaman bu alan nedir? 2 ve eksi 2 arasında kalan alan olduğunu biliyoruz o zaman. Bu sayıları sadece belirsiz integrale koyacağız. Eksi 2'den 2'ye kadar olan belirsiz integrali bulacağız. Üst sınır, 32 eksi alt sınır. Evet, burası Şimdi burada dikkat edelim, burada bir tuzak olabilir. Eksi, eksi mutlak değeri x'in beşinci üssü dx. Bunu yapmak yerine sizin de gördüğünüz gibi burada bir simetri var. Bu yüzden de şu alanı bulduktan sonra 2 ile çarpabiliriz. Evet, bu soru biraz karışık oldu çünkü en baştaki fonksiyonu iyi seçemedim. Tam istediğim gibi değil ama yine de devam edelim, evet. Bunu yapmak yerine 0'dan 2'ye kadar olan 32 eksi x'in 5. üssü dx integralini bulalım. Bunu bulduktan sonra da 2 ile çarpalım. Bu nedir o zaman? 32 x eksi x'in 6. kuvveti bölü 6. Bunu 2'den 0'a kadar hesaplayacağız. O zaman 64 eksi 64 bölü 6. 2'nin 6. kuvveti 64. 32 çarpı 0, 0'a eşittir. Bir sonraki 6. O zaman, cevap 64 eksi 64 bölü 6. Bu arada yine çok uzatmışız. Problemin sadece bir kısmıydı değil mi? Yani yarısıydı. O zaman bunu 2 ile çarpmak gerek. Bunu 2 ile çarparsak da 128 eksi 128 bölü 6 ederiz ki bunun sonucu da ne çıkar? 128 çarpı 1 eksi 1 bölü 6 veya kısaca 128 çarpı 5 bölü 6. Bu sayıda kaça eşit bilmiyorum ama şu an daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada bırakıyorum. Umarım kafanızı daha da karıştırmamışımdır. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.